Evet, herkese merhaba, ee, Öncelikle ben kendimi etanatayım, ee, ismim Halil İbrahim Ungan. Ee, informatik firmasında çözüm mühendisi olarak görev yapıyorum. Bugünkü webinarımızda as Transferi'nin CFT'deki çalışmalarından bahsedeceğiz. Ve, e, Ansist Fluent ve Ansist CFX'e girmeyeceğiz aslında. Ansist Fullend'den e, CFT çalışmalarında bakacağız. Webinarımızda işleyeceğimiz konular iletim ısı transferi, taşınım ısı transferi ve her iki durumun birlikte görüldüğü konjuge ısı transferi, taşınım ısı transferi ve ısıtma ve soğutma problemlerinde bizim karşımıza çıkan meş çalışmaları bizim işçilerimizi kolaylaştıran ve çalışmalarımızı daha doğru bir şekilde yürütmemizi sağlayan meş çalışmalarını göreceğiz. Son olarak demo çalışmalarını bahsettikten sonra webinarımızı bitireceğiz. İletim ısı transferi aslında hepimizin bildiği gibi katı içerisinde, katı bölge içerisinde gerçekleşen ısı transferidir. Burada ısı iletimi Fourier denklemi ile sağlanır. CFD çözümlerinde ise akışkan bölgeden farklı olarak tek bir denklem çözülür. Şöyle gördüğünüz ortadaki denklemimiz bizim yönetici denklemimiz. ANSYS Fluent içerisinde işlerimizi kolaylaştırmak için tabii birçok kolaylıklar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi duvar modellemesidir. Eğer biz duvarın ısı olan etkisini görmek istiyorsak, yani hem duvarın hem akışkanın olduğu bir problemi düşünelim, orada line olarak modellenmiş bir duvarın ısı olan etkisini görmek istiyorsak, birkaç seçeneğimiz bulunuyor. Ee, geleneksel olarak bilinen bir yöntem nedir? Normalde o duvara e, geometri modellemesi sırasında bir kalınlık verilir. O kalınlıktan sonra e, içerisinde bir meş atılır ve e, bir konjuger ısı transferi gibi çözülebilir. Yani hem akışkan hem katı içerisinde e, çözüm alınarak e, daha sonra onu post processing'te etkisini görebiliriz. Fakat bu maliyetli bir e, yaklaşım. E, Francis evet. bu e, problemimiz için, bu e, ihtiyaçlar için iki yaklaşım geliştirmiş bulunmakta. <gülüyor> Bunlardan ikinci yaklaşım, yani ikinci opsiyon, e, Wall Thickness yaklaşımı. Eğer tek bir doğrultuda, yani bir boyutlu bir transfer etkisini görmek istiyorsak, e, Wall Thickness yaklaşımı bizim için uygun bir yaklaşım. Wall Thickness yaklaşımında duvara sanal bir kalınlık verilir. Kalınlıkla uygulayabilir. E, akışkana yani aslında duvarın duvara dik dik doğrultuda bir ısı transferi etkisi gözlenir. Üçüncü opsiyonda ikinci opsiyondan farklı olarak katı içerisinde aynı zamanda e, tabakalar oluşturabiliriz, sanal tabakalar oluşturabiliriz. Tabii ki bu bizim geometri modellememizde oluşturduğumuz meşten farklı olan bir e, tabakalar. Voltaiknastan e, farklı olarak ne yapar? tek bir doğrultuda değil, birçok doğrultuda ısıran etkisini gözlemleyebiliriz. Tabii ki de e, tahmin edeceğiniz gibi Volteknistan daha maliyetli bir yöntem. Fakat birinci opsiyona göre daha ekonomik bir yöntem diyebiliriz. Buradaki operasyonları yöneteceğimiz e, Conduction Manager e, panelimiz bulunuyor. Burada çoklu, e, çoklu operasyonlar yapabiliriz. E, Tabii buradaki operasyonları yazdırabiliriz CSV formatında hem yazdırıp hem de e, okutabiliriz. Evet, iletim ısı transferimiz bu şekildeydi. Ee, konveksiyonel ısı transferinde ise akışkanın hareketiyle birlikte transfer edilen e, ısının etkisi incelenir. Burada tabi e, farklı konveksiyonel ısı transferi tipleri karşımıza çıkmakta. Bunlardan bir tanesi doğal taşınım, sonra zorlanmış taşınım ve kaynama taşınımı diyebiliriz. Sanırım çevrilebilir. Fakat biz kaynama taşınımından bahsetmeyeceğiz. Bu sunumumuzda doğal taşınım ve zorlanmış taşınımı göreceğiz. Konveksiyonel ısı transferinde akış problemimizi bu iki sınıf içerisinde yerleştirmek için aslında kullandığımız bu sayımız Richardson sayısı. Richardson sayısı belli bir sayının üzerindeyse zorlanmış taşının sınıfına dahil edebiliriz. Eğer belli bir mertebenin altındaysa doğal taşınım sınıfına sokabiliriz. Doğal taşının zorlanmış taşınımdan farklı olarak yoğunluk farkından dolayı akışkan hareketi mevcut. Normalde zorlanmış taşınımda ne vardır? Bir basınç farkı vardır. Basınç farkından dolayı akış bir yerden bir yere hareket eder. Ve aynı zamanda enerji denklemi çözülür. Ve ısı transferi problemleri bu şekilde çözülür. Fakat doğal taşınımda yer çekimi yer ivmesinin etkisiyle de ısınan hava, yani ısınan, burada akış hava olsun, aslında hava, soğulan hava, e, hava arasında belli bir sirkülasyon olur. Bu bize aslında neyi yaratır? Aslında bir nevi yine basınç farkından dolayı e, oluşur ama burada temel etken nedir? Sıcaklık farkı. E, pardon, e, yoğunluk farkıdır. Ve burada akış karakterize edilirken Rayleigh sayısı kullanılır. Rayleigh sayısı e, işte Rayleigh sayısının kritik sayı kritik sayısı 10 üzeri 6 ve 10 üzeri 9 arasıdır. Bu mertebin üzerinde türbülans karakteristiği var diyebiliriz. Bunun altında da laminerlik karakteristiği vardır diyebiliriz. Bir de Prandtl sayısı bizi karşılıyor. Prandtl sayısı aslında sadece doğal konneksiyona özel bir durum değil. Isı transferi problemlerinde karşımıza çıkıyor. Prandtl sayısı termal sınır tabakayla Momentum sınır tabakasının arasındaki ilişkiyi bize gösterebiliyor. Hangisinin ne kadar baskın olduğunu bize anlatan bir boyutsuz sayı. Peki doğal taşının problemleri modellenirken Fulent içerisinde Ne gibi değişiklikler, ne gibi operasyonlar yaparız? Aslında malzeme kütüphanesi içerisinde Çünkü Malzeme kütüphanesi içerisinde yaptığımız operasyonlar aslında bir nevi çok önemli arz ediyor. Mesela default olarak yani varsayılan değer olarak density yani yoğunluğumuz sabit olarak seçili durumda. Bunu bu şekilde bırakamayız çünkü ne demiştik? Doğal taşınım aslında yoğunluk farkından dolayı oluşan hareketin hareketin sonucunda oluşan ıs transferi diyebiliriz. Is transferi tipi diyebiliriz. Burada e, artık problemimize göre ideal gaz ya da sıkıştırıla, sıkıştırılamaz ideal gaz kullanılabilir. Ve bosun yaklaşımı var. Bosun ek yaklaşımından da bahsetmek istiyorum. Burada <gülüyor> eğer yoğunluğunuz çok küçük bir değişme uğruyorsa, sadece çok küçük bir değişme varsa bunu değişken olarak girmeyebilirsiniz. Girmek istemeyebilirsiniz. Çünkü e, değişken olarak atanan yoğunluk, bize hesaplama yükü getirir. Çünkü Navier Stokes denklemi içerisinde e, <gülüyor> yoğunluğu bir değişken olarak atadığımız için çözüm süremiz daha uzayabilir. Bunun için Bosunek yaklaşımında ne vardır? Sadece Body Turn tarafında yani denklemin sağ tarafındaki e, Body Turn tarafında Body Force Turn tarafında sadece yoğunluğu değişken alırken diğer terimlerde Yoğunluğu sabit olarak alır. Ve bu şekilde e, hesaplama yükünü ciddi manada da azaldır. Tabi bu ne zaman? E, yoğunluk farkı akış içerisinde %20'den daha azsa kullanılabilir. Tabi daha fazlaysa kullanılamaz. Bir de zorlanmış taşınımız bulunmaktan Zorlanmış taşınımda e, demin bahsettiğimiz gibi basınç farkından yani akışkanın bir taraftan bir tarafa e, dolaylı olarak değil direkt olarak basınç farkının etkisiyle oluşan bir e, akışın sonucunda oluşmuş ısı transferi konveksiyonel ısı transferi tipi diyebiliriz. Bir de her iki durumun yani hem iletim hem de konveksiyonel ısı transferinin birlikte karşılaştığı ve aslında bizim gerçek CFT problemlerinde karşılaştığımız konjüge transferi. Konjüge hızı transferinde e, modellenirken şimdi birazdan göreceğiz hem sıvının hem katının ayrı ayrı modellenmesi yapılır. Ve ısı, ısı e, akışkan ve katı bölge arasındaki e, arayüzde modellenmesi yapılır. Eğer her iki bölgenin mesh yapısı birbiriyle örtüşüyorsa yani konform diyelim Ansys full End bunu otomatik olarak arayüzünü tanımlar. Bakın şuradan pencereden gördüğünüz Ansys full End penceresinden bir panelinin ekran görüntüsünden gördüğünüz bir sınır şartının paneli. Arayüz, arayüzün sınır koşulunda duvar olarak tanımlanmış. Fakat termal bölgede kapult olarak tanımlanmış. Bu aslında her iki bölge arasındaki iletişimini iletişimi sağlayan bir opsiyon diyebiliriz. Peki konjuge transferi modellenirken adımlarımız nedir? Hemen bunlardan hızlıca bahsedelim. İlk başta bir meş okuması gerçekleştiriyoruz. Daha sonra o meşin e, kontrol edilmesi için check yapıyoruz. Daha sonrasında sıcaklık çözüleceği için enerji denklemini aktif hale getiriyoruz. Ee, problemi zamana bağlı mı değil mi? Bunu belirtiyoruz. Sonra akış, e, akışımızın karakteristiği hakkında bir ayarlama yapıyoruz. Türbünas mı? Laminar mı? Daha sonrasında tabii önemli bir adım olan hatta en önemli adım olan e, malzemeleri belirleyeceğiz ve daha sonrasında hangi e, malzemenin hangi domain içerisinde, problem içerisinde hangi bölgeye denk geldiğini belirleyeceğiz buradan göstereceğiz. Sonrasında arayüzlerimizi tanımlayacağız ve sınır koşullarımızı oluşturduktan sonra nümerik ayarlarımızı da yapıp problemimizi koşturabiliyoruz. Tabii konjugat transferinde işler her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Fiziksel olarak akış, akışkan içerisindeki değişimler eee steady state durumuna ulaşma durumu katı bölge içerisindeki e, kararlılık durumuna ulaşma bakımından aynı olmayabiliyor ikisi arasında farklar bulunabiliyor bundan dolayı zamana bağlı çözümlerde biz problemler yaşayabiliyoruz bundan dolayı e, asis fullerite böyle problemlerin üstesinden gelebilmek için 3 adet metot geliştirilmiş bunlardan bir tanesi <gülüyor> ayrı olarak Katı zaman adımını belirleyeceğiz. Yani akışkan adımından farklı olarak katı bölgenin zaman adımını ayrı olarak belirleyebiliriz. Ya da ne yapabiliriz? Akışkan bölgenin zaman adımını normalde katı bölgenin daha büyük olması gerekiyor zaman adımı. İkisi arasındaki uyumsuzluk aslında katı bölgeden dolayı oluşuyor. Akışkan bölgenin de zaman adımını daha büyük girerek aslında ikisi arasındaki uyumsuzluğu ilerebiliyoruz. Bu nerede karşımıza çıkıyor daha çok? Mesela Hediye uygulamalarında Akışkan bölgedeki zaman adımı çok çok küçük oluyor. Çünkü oradaki detayları görebilmemiz için. İşte burada Run Calculation bölümünde Solid Time Stepping bölümü aktif hale getirilerek buradan ayrı bir Step Size girebiliriz. Evet, şimdi ışınım ısı transferine geldi sıra. Burada ışınım ısı transferi aslında her zaman çözdüğümüz bir durum değil. Aslında fiziksel olarak her zaman olan bir durum. Fakat bizim dikkate aldığımız ve dikkate almadığımız durumlar oluyor. Eğer çok yüksek sıcaklıkları görüyorsak, burada ısı transferi etkisini çok görmek istiyorsak ışınım ısı transferini de dahil etmek zorundayız. Gerçek problemlerde hiçbir zaman tek başına çözülmüyor ışınlaması transferi, belli istisnalar haricinde. Koneksiyonel durumlarla birlikte görülebiliyor. Asis Fluent içerisinde ışınlaması transferi modellerini görüyorsunuz. Roseland, P1, Discrete Transfer, Discrete Order, Surface to Surface ve Monte Carlo. Tabi bunlardan en farklı olanı Monte Carlo, Monte Carlo istatistiksel bir yaklaşıma barındırıyor. ve daha karmaşık problemlerin çözümünde bize yardımcı oluyor. Şöyle daha iyi anlaşılması için hangi uygulamada hangi model kullanılır, onun basit bir sınıflandırması var. Mesela havalandırma, hava uygulamalarında, şimdi birazdan bizim uygulamamız yok gerçi, havacık uygulamasında. Discrete Order ve Monte Carlo kullanılabiliyor. Ya da yanma uygulamalarında mesela bir gaz türbününü düşünelim. Gaz türbününde sıcaklık ölçümlerinde sadece konveksiyonel ya da yanmadan dolayı oluşan etkiyi görmek istemeyiz. Aynı zamanda radyatif etkiyi de görmek isteriz. Bundan dolayı kullanacağımız model nedir? Do modelidir. Yani Discrete Order modelidir. Ya da bir uçak kabinini düşünelim. Ya da bir araba e, kaportası içerisindeki alanı hacmi düşünelim. Oradaki ısı transferini görmek istiyorsak, şöyle Underhood en üstteki, Surface to Surface ya da Discrete Order modelini kullanabiliriz. Evet, ısı transfer tiplerimiz bu şekildeydi. Bir de, e, biz ısı transferi problemlerini çözerken karşımıza çıkan, bizim işlerimizi de kolaylaştıran bir meş çalışmaları mevcut. Bunlardan birincisi Overset Meshing. Overset Meshing aslında e, kabaca şöyle tarif edilebilir. Üst üste olan binmiş iki, e, aslında iki farklı meşi üst üste bindirip birbirlerinin üzerine yama yapmak olarak tanımlayabiliriz, kaba olarak. Bunu söyleyebiliriz. Bu bize ne kolaylıklar sağlıyor? Bu bize Normalde karmaşık geometrilere ihtiyacımız varsa bunların mesh modellenmesi çok zordur bildiğiniz gibi. Hatta kimi zaman Y plus değerlerinden bile ödün vermek zorunda kalabiliyoruz. Karmaşık geometrilerden dolayı. Bunun önüne geçmek için ne yapıyoruz? Böyle bir yöntem kullanıyoruz. Mesela bakın şu an örnekte gördüğünüz ekranda. Bir düz kare olarak Modellenmiş bir mesh var. Bir de üzerinde dairesel olarak modellenmiş bir mesh var. Şimdi normalde bu çok zor bir problem değil. Belki her ikisi de birlikte yapılabilir. Fakat burada ne yapılmış? Her ikisinde de basit bir mesh atılmış. Fakat e, overset Mesh'in yardımıyla birbirleri üzerine geçirilerek e, daha doğrusu kesilerek yama yapılmış. Ve bu şekilde bir mesh Meş oluşturmuş Tabi bu bunun operasyonları biraz daha karmaşık olabiliyor sadece kesmek değil aynı zamanda numerik olarak stabilize kalması için belli bir ayarlamaları yapmamız gerekiyor Peki nasıl çalışır bundan bahsedelim şöyle bir sonraki slayta gelmiş olacağım ama Birkaç eleman, yani kesme işleminden sonra birkaç eleman üst üste oturur. Bunlar e, bilerek yapılan bir şeydir. Aslında hata değildir. Çünkü çözüm, yani dışarıdan gelen e, sinyal çözüm, belli e, bir yere geldikten sonra bir üst meşe çözümünü aktarır. Aktaran elemana donör, alan elemana ise reseptör denilir. Şöyle şuradan gördüğünüz gibi. Aktaran eleman donör, alan eleman reseptör. Sonra burada da çözümler gerçekleşir. Aynı şekilde yine background meşin yani alttaki meşin üzerine geldiği zaman yine donörlük görevi bu sefer üstteki meşe gelir ve reseptörlük alttaki meşe geçer. Ve bu şekilde bir bilgi aktarımı sağlanır. Tabi her zaman işler istediğimiz gibi gitmiyor burada da. Bazen orfan sellerimiz karşımıza çıkıyor. Orfan selde şöyle gördüğünüz gibi her iki durum reseptörde olabiliyor. Yani aslında reseptör değil de Şunu söyleyebiliriz. Aktaracağı yani öyle bir kesme işlemi yapılmış ki bazı elemanlarımız boşta kalabiliyor. Bu şekilde bir bilgi aktarımda sağlanmadığı için, burası da sınır olmadığı için analizimiz burada dağılabiliyor. Ya da yanlış sonuçlar verebiliyor. Bu bizim istemediğimiz bu durum. E, overset içerisinde yapacağımız ayarlamalar bunlara karşı yapılmış olan ayarlamalardır. Bir de Adaptive Mesh Refinement dediğimiz bir mesh çalışmaları bulunmakta. Burada e, hepimizin bildiği nedir? Biz daha iyi sonuçlar elde edebilmek için mesh sıklaştırmalarına ihtiyacımız, ihtiyaç duymaktayız. Fakat bu bu mesh sıklaştırmaları genellikle işte ya oluşturduğumuz bir geometri içerisinde ya da kendimiz manuel olarak domain içerisinde seçtiğimiz bir geometrik şekil ile istediğimiz bölgeyi daha sıklaştırabiliriz. Fakat gradyanlara göre bir sıklaştırma işlemi de yapabiliyoruz. Tabi öncesinde çözüm almak lazım, çözüm almış olmak lazım. Yani bir problemi ilk başta çözeriz, daha sonra elde ettiğimiz sonuçları Anses Full e diyeceğiz ki işte e, yoğunluk gradyanına göre sıklaştırma işlemi yap diyoruz. Ve bu şekilde şöyle ekranda da zaten gördüğünüz gibi sıklaştırma işlemi yapabiliyoruz. Böylelikle hem mesh sayısını çok fazla arttırıp e, hesaplama maliyetini arttırmadan daha doğru sonuçlar elde edebiliyoruz. Evet. E, Sunumumuz bu şekildeydi. Şimdi workshoplara geldi sıra. Birinci Demomuz e, ısı değiştirici ısı değiştirici de e, ç, Asis Fulente çözümümüz olacak daha sonra e, bir oda içerisindeki havalandırma e, problemimiz mevcut Sonrasında da bir Overset e, case'imiz bulunmakta ve webinarımızı bitirmiş olacağız Dilerseniz hemen hiç vakit kaybetmeden demomuza geçelim. Şöyle geldim. Basar seçtim. Start dedim. Evet. Mışım okutuyorum. Şeyleri ritmekten 5'e geldim. geçmeşimi okutuyorum Evet 3 evet. boyutlu bunu silecekmen gerekiyor şöyle tekrar çıkıp tekrar gireceğim evet, Şurada 2 boyutlu değil 3 boyutlu olarak seçmem gerekiyor tekrar girelim Şimdi tekrar unutuyorum. Evet, e, geometrimiz geldi penceremize. Şöyle gördüğünüz gibi ne yapılmış? Şöyle gelecek olursak problemi. E, buradaki eşanjörden farklı olarak şöyle e, periyodik olarak tekrar dalan bölgeler kesilmiş. Yani şuradan bir parça alınmış. Ve bu parça analize sokunmuş. Peki e, kesilen yerleri ne yapmış? Kesilen yerleri... E, simetrik sınır şartına e, uygulayarak aslında buradaki etkiyi sağlamışız. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? E, bizim aslında arayüzleri ilk başta bir tanıtmamız lazım. Şöyle bir mesh'ten, interfej mesh'ten. Hepsini seçiyorum. Hepsini seçtim. Bütün interfaceleri Ve tek bir çatı altında hepsini topluyorum. Yine başta altında topluyorum. CREATE dedim ve hepsini tek bir başlık altında topluyorum. Evet, ee, gördüğünüz gibi hepsi INT başlığı altında toplandı. Buradan çıkabilirim. Artık e, analiz alımlarıma geçiyorum. Şimdi ilk olarak bakın yukarıdan aşağı doğru gideceğim. Şöyle burada yapmam gereken bir şey yok zaten. Devam ediyorum. Model sekmesini açıyorum. İlk olarak ne yapacağım? Enerji denklemini çalıştırıyorum. Yani buradan aktif hale getiriyorum. Devam ediyorum. Burada e, akışım laminar. Yani e, 4 metre bölü saniye hısa giriyor. Fakat kanal içerisinde 1470 Reynolds sayım bulunuyor. Kalan içerisinde 2300'den daha düşük bir renoz sayım bulunuyorsa laminar akış diyebilirim. Dolayısıyla şöyle laminar aktif hale getiriyorum, okey diyorum. Burası bitti. Model sekmesinde başka yapacağım bir şey yok. Burayı kapatıyorum. Şimdi materyası açıyorum. Malzeme e, buradaki tüplerin bakır tüpler. Diğer katı bölgeler, e, plaka bölgeleri alüminyum olarak belirtilmiş. Akışımızda zaten hava. Dolayısıyla burada bir bakır daha ekleyeceğiz. Şöyle change edit'e girdim, Fuller kapı giriyorum. Soled'i seçtikten sonra Kapı seçtim. Ve kapı dedim. Tabi buradaki bazı özellikleri değiştireceğiz. Bakır için. 8.970 ee, Yoğunluk Specific Heat ee, 3.381 Conductivity ise 3.40 olarak girdik. Change et edit ee, Hava için de aynı şekilde ayarlamalar yapacağım. 1.2 girdim. 106 olarak giriyorum. Bunu 0.026 olarak girdim. Bunu da 1.5 10 üzeri 5 olarak girdim. Close diyorum. Son olarak alüminyum içinde e, değişiklikler yapacağım. Specific heat 871. Burayı da 200 olarak diyelim. Change it dedim. Close diyorum. Buradaki tanımlamalarım da bitti. Şimdi hangi malzemenin hangi bölgeye geldiğini buradan tanımlamam gerekiyor. Şöyle bakın. Senzona bastım. Tabi burada akışkan bölge ve katı bölge birbirine girmiş durumda. Bunları ayırıyorum. Zon type diyorum. Şöyle ikisi ayrı ayrı. Daha iyi görebilirim. Ben ne demiştim? <gülüyor> Tüpleri buradaki iki tüpü e, bakır olarak tanımlayacağım. <gülüyor> Şöyle birinci tüpü seçiyorum. Edit dedim. Ve buradan Bakır'ı seçiyorum. Apply diyorum. Close dedim. Sonra ikinci tüp'e geldi sıra. el diyorum. Buradan da kapra olarak seçtim. Apply dedim. Close diyorum. Şöyle önce diğerleri zaten default olarak alüminyum tanımlanmış. Akışkan bölgenin zaten sadece hava olduğu için hepsinde hava var. Bu şekilde Cell Zone tamamladım. Burada artık hangi bölgenin hangi malzemeye ait olduğu belli bir durumda. Şimdi sınır koşullarına geldiyse sınır koşullarımıza girelim. İlk olarak inleti giriyorum. Ne demiştik? 4 metre bölü saniyelik bir e, hızımız var. Şöyle 4 metre bölü saniye giriyorum. Termo olarak 20 derece gireceğim. Fakat burada birimimiz kelvin. O yüzden dereceye çevireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Buradan çıkıyorum. Şöyle units'e geldim. Aşağı iniyorum. Şöyle aşağı indim. Temperature seçtim ve buradan dereceyi seçiyorum yani Celsius seçiyorum kapatıyorum tekrar giriyorum şuraya Bakın gördüğünüz gibi derece oldu şuraya 20 derece girdim momentumu burada 4 metre saniye girdim şöyle apply Bir de nasıl bir sınır şartım var şuradaki e, Tüpler tüplerin içerisinde aslında sıcak bir akışkan geçiyor yani ısı, ısı değiştirici dediğimiz şey de şudur. Buradan soğuk bir hava giriyor. Yukarıdan da bu tüpler içerisinde sıcak bir akışkan akıyor. Ve bu şekilde bir ısı, değiş, ısı değişimi sağlanıyor. Fakat biz sadece havayı modellediğimiz için akışkan bölgede diğer akışkanı yapmıyoruz. Yani modellemiyoruz. Bunun yerini akışkanı geçtiği duvara e, konvektif ısı, e, ısı şartı veriyoruz. Şimdi onu da göreceğiz. Şöyle e, duvarlara gelelim. Duvar bölgeye. Bakın, duvar bölgeye geldik. Inner tüp var. Şu inner tüp'e yani bu birinci tüp'ün e, şuradaki içi. Şuradaki akışkanı temas ettiği sınır. Edit diyorum. Ve buradan bakın convection. Buradan aktif hale getiriyorum ve değer mi giriyorum. 1050 ve 80 derece. Apply dedim. Artık benim sanki akışkan akıyormuş gibi bir ekleye bıraktım. Aynı şekilde ikinci tüpün iç yüzey içinde aynı işlemi yapıyorum. Şöyle dedim, Connection'a tıkladım. Şuradan yine 1050'ye girdim. Ve 80 derece olarak giriyorum. Serbest takım sıcaklığımı Apply dedim. Evet. Burada artık yapacağım başka işlemler bulunmuyor. Innet'i girdim. Buradaki duvarlara girdim. Diğer duvarların zaten bir özelliği yok. Çıkış sınırımda Pressure outlet olarak tanımlanmış durumda. Burada da Pressure outlet 0 pasca olarak girilmiş. Default olarak. Bunlar benim için yeterli. Şimdi artık fiziksel modellemeler bitti. Ne başladı? E, nümerik modellemeler başladı. Şöyle metodsa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi basınç, momento ve enerji denklemleri yüksek mertebeden çözülüyor. Second Order çözülüyor. Bunların e, çözümün sırasında karşılaşacağım nümerik kararsızlıklara karşı ne yapıyorum? High Order Term seçeneğini aktif hale getiriyorum. E, bunu Aktif hale getirdikten sonra Aslında dilerseniz biraz bunlardan da bahsedelim. Ee, normalde bizim aslında cft dediğimiz şey nedir? İntegral olan terimleri a2 eşittir b formasına çevirip ve buradan e, iteratif olarak çözüm olmak. Tabi bunları yaparken yani e, integral teriminden cebirsel terime gelirken birçok operasyonlar geçiriyoruz. Ve bu operasyonlar sırasında kararlı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Bu kararlı bir şekilde ilerlemek hatta e, cebirsel ifadeleri çözerken de e, karşımıza çıkan e, hataları ya da yakınsamama durumlarının karşı birçok parametreler kullanıyoruz. Bunlar da bir tanesi de relaxation terimi. Relaxation terimi cebirsel ifadeleri çözerken belli bir katsayıyla ile çarparak oradaki ifadeleri yakınlamamıza yardımcı olan bir kat sayı. Tabi buradaki kat sayımız ne kadar? Şöyle options'a basalım. 0.25 kadarmış. 0.25'e çarpıp yakınlamasına yardımcı oluyoruz. Devam edelim. Şimdi de residual bölümünde bir de görmek istediğimiz, takip etmek istediğimiz değerler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi çıkış e, sınırımızda entalpi e, değeri. Bununla e, tanımlayalım. Şöyle ne yapıyorum? Bakın. Soluşu bölüme geldim. Definitions'tan name surface report dedim ve flow rate'e tıklıyorum. Şöyle adımı giriyorum. Outlet entalpi flow bunu bu şekilde girelim. Flow Rate. Evet. Ve buradan Temperature'ı seçtikten sonra ne yapıyorum? Buradan Enthalp'yi seçiyorum. Tabii nerede ölçmek istiyorum bunu? Çıkış sınırında. Şunu plot edecek bana. Konsola da yazdırabilirim. Fakat yazdırmayacağım. Çünkü zaten e, rezidunların değerleri e, yeterince yer kaplıyor. Daha karmaşık olmasını istemiyorum. Doğruysa okey diyorum. Şöyle okey edildikten sonra bakalım. Benim tam buraya geldi. Bir de giriş sınırımda ortalama basınç değerimi de izlemek istiyorum. Şöyle tekrar definitions tanımlayayım. Areawaited average'e tutuyorum. Şöyle bunlar seçeneği halde zaten. İsmini değiştiriyorum. A, B, G. Pressure Inlet diyor. Giriş sınırını seçiyorum. Okay diyorum. Şöyle bakıp ikisini de seçtim. Evet şimdi artık ne yapabilirim. Ee, başlangıç koşullarını oluşturacağım. Çözüme başlama dönülecek. Artık yavaş yavaş çözüme geçiyoruz. Çünkü. Şöyle Hybrid Initialization'dan Initialize'a basıyorum. Şöyle bir Euler denklemini çözerek ne yapıyor? Benim e, akışkanım içerisindeki başlangıç bölgeleri oluşturuyor. Bu başlangıç bölgeleri niçin gerekli? Benim iteratif çözümlerim için gerekli. Evet. Bu da bitirdik. Artık Run Calculation sekmesine gelip koşma için gerekli ayarlamaları yapıyorum. Şurada Agresif olarak belirttim. Ve iterasyon sayısını 250 olarak belirtiyorum. Ve calculate diyorum. Şöyle bakın. Birazdan göreceksiniz. Ee, oluşturduğum AVG Pressure Inlet ve entalpi değerlerinin grafikleri iterasyonlarla beraber nasıl çizildiğini göreceksiniz. Evet çıktı da. Bakın mesela biz pressure'ı nerede tanımlamıştık? Ave Pressure dediğimiz inlet, inlet bölgesindeki ortalama basınç değerinin e, iterasyonlar halindeki e, iterasyona karşı değişimini görebiliyorsunuz. Ya da çıkış sınırındaki entalpi değerlerinin e, iterasyonla değişimini görebiliyorsunuz. Burası da bizim e, global rezidual değerlerimiz. Tabi burada ben Multi GPO kullandım multi gpu ile yani ekran kartı çekirdeklerini yardım olarak kullandım. Şöyle gördüğünüz gibi zaten. Burada amg 10 gpu var. Evet bunu aslında burada durdurabiliriz. Benim dedik. Sadece çözmüştüm bunu. Stop diyorum. Bunları da gördük. Şöyle çıkıyorum. Okey dedim. Okey dedim. Şöyle tekrar giriyorum. Flint'e. Ve buradan çözümü seçiyorum. Sahtelik. okey ediyorum. Ve buradan ne yapıyorum? Gezen data'yı okutuyorum. Çözümü açtım. Ok dedim. Evet, şöyle e, geldi, burada çözüm dosyası mevcut yani çözülmüş hali mevcut. E, hatta şöyle yapalım, şöyle rezicullarımızın son halini görelim. Tabii son halini görmek için şöyle bir, bir iterasyonlu koşu yapıyorum. Şöyle bir iterasyonlu koşumu yaptım, bakın 250'ye kadar şöyle koşmuş. Şimdi birazdan diğer rezicullar da gelecek. Evet, bakın mesela ben çözüm alırken e, diğerlerini de oluşturmuştum, başka şeyler de oluşturmuştum. Fakat e, çıkış sınırında ne yapmıştım? Mesela, pardon bu giriş sınır giriş sınırımdaki e, ortalama değer, ortalama basınç değeri, bakın belli bir iterasyondan sonra artık kararlı bir duruma gelmiş. Ya da outlet için en takip bir değerim nereden sonra yaklaşık bir oluşturmuştur. E, e, 15. iterasyondan sonra artık kararlı bir duruma gelmiş. Hatta 20 diyebiliriz. 17-18 diyebiliriz. O iterasyondan sonra artık kararlı bir duruma gelmiş. Evet. Burada çıkış olduğu için eksik değerde. Bilginiz olsun. Şimdi artık çözümlerimizi görmeye geldi. Sıra getiriyorum. konturlara bakalım. Şöyle sıcaklığı sıcaklığa bakalım ilk başta. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Tüplerin sıcak duvarlarla çarpan soğuk akışkan nasıl ısınıyor Ve tüpler de bir manada. Bakın şurada soğuyor biraz. Buradakine göre akışkanı çarptığı yüzeyler. Tabi her şey bir renkli değil. Aynı zamanda... E, doğruluğunu şimdi görmemiz gerekiyor ve e, ne kadar transfer olmuş şuradaki tüplerde ne kadar transfer olmuş bunları da görelim sayısal olarak e, şöyle result bölümünden fluxa tıklıyorum bakın mass flow rate var şunu inlet ve outlet'i seçiyorum compute diyorum bakın toplamda ne kadarmış şöyle Normalde ya Bunları niye seçtim Bu değerini niye gördüm Normalde içeride akışkan birikmiyorsa Ki birikmiyor Giren akışkan çıkan akışkanı işte olmak zorunda Yani saniyede Burada giren akışkan Ne kadar kilogram girmişse Aynı şekilde o kadar kilogramda Birim saniyede Çıkmak zorunda Eğer içeride akışkan birikmiyorsa Yani dolayısıyla inlet ve outlet arasındaki debi farkı sıfır olmak zorunda. Fiziksel olarak. Biz buradan hata payımızı görebiliyoruz. 10 üzeri eksi 8 olarak bakın, görülüyor. Bunu buradan ölçtük. Şimdi bir de ne yapalım? E, tüplerden transfer edilen ısıları görelim. Şöyle inlet ve outlet'i seçtim. Compute dedim. Şöyle gördüğünüz gibi Tabii ilk başta birini seçtiğim için 5.6 Watt olarak okunuyor 5.6 Watt çekiyoruz Bunu bu şekilde Belirttik Bir de Şöyle plakalardan Ne kadar ısı transfer ediliyor Onu da görelim şöyle plakalarımızı da gösterelim hatta hangi plakalardan transferini göreceğiz Is transfer değerini. Şöyle bakın display ediyorum. Şuradaki plakalardan ne kadar is transfer edilmiş onları göreceğiz. O yüzden. Şöyle resulta geliyorum. Surface integre bastım. Şuralardan. olsa geldim. Bunları seçiyorum. Bakın şöyle. 1, 2, 3, tedbir, 4. Compute dedim. Bir saniye. Buradan. Evet. Wolfboxes. Tabi seçmeyi unutup Burada. Şimdi compute diyelim. Evet. Metrekare başına. 1187. Yani 1188 diyelim. Watt kadar bir e, enerji aksı olmuş. Hit Flux olmuş. Evet buradaki problemimiz bu şekildeydi. Şöyle gördüğünüz gibi ayrı ayrı seçtiğimiz sınırların yani toplam olarak gördük ama ayrı ayrı sınırlarını da görebilirsiniz. Konsol ekranında. Artık çıkabiliriz. Buradaki problemimizden OK diyorum. OK dedim. Şimdi ikinci problemimize geldi sıra havalandırma problemi. Bu basit bir problemimiz aslında fakat hem çalışma mantığını göstermek istiyorum. Şöyle tekrar Fluent'e giriyorum, dosyamı açıyorum, konum seçtim, üç boyutlu start diyorum. Evet. Şimdi meshimiz ortaya geldi sıra. Şöyle failese giriyorum. Edit mesh. Ve buradan mesh <gülüyor> aktif hale getirip okay diyorum. <gülüyor> Şöyle gördüğünüz gibi <gülüyor> geometrimiz geldi. Burada meşimizi de gösterelim. Şöyle edges'e tıkladım. Display dedim. Şuradan meşimizi polyhedral meşimizi görebiliyoruz. Meşimiz de bu şekildeymiş. Şimdi başlayabiliriz. Artık modellemeleri. Burada herhangi bir interfej falan yok. O yüzden direkt olarak Hatta şöyle bir çekmeş yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi meşimizde de problem yok. Devam edelim. Yine e, general bölümünden değiştireceğimiz bir şey yok. Şöyle enerjimi aktif hale getiriyorum. Okey ediyorum. E, türbülans modelimi k olarak bırakabilirim. Okey dedim. Daha sonrasında nereye geliyorum? Boundary Conditions'a geldim. Buradan ee, tıklıyorum. Şöyle buradan da Type deyim. Şöyle Ace Inlet'e tıklıyorum. Bakın Mass Flow Inlet'e. Okey. Buraya bastım. Ve şimdi değerine girebilirim. Giriş dedim. Şuradaki dedim. 0.15 kg 1 saniye. Nasıl bir şekilde? Sınıra dik bir şekilde. Bir de hidrolik çapamıza gelelim. 0.25 Tabii burada sıcaklık değerimiz de var. 293 Kelvin olarak giriyor. Apply dedim. Çıktım. Bir de çıkış sınırı bulunuyor. Bunun içinde ne yapıyorum? Mass Flow Outlet dedim. Bunun içinde 0.15 girdim. Apply dedim. Bir de e, şuradaki bakın pencereler. İki tane pencere daha bir de kapı var. Bunlar için de e, deminki örnekte olduğu gibi konvektif e, duvar geleceğim. Yani bir e, haş kat sayısı, taşıma kat sayısı ve serbest takım sıcaklığı bulunuyor. Edit diyorum. Side wall side wall dediğimiz şeyler şunlar aslında. E, kapı ve pencereler için sonra geleceğim. Side wall için şöyle 5 dedim. 313 Kelvin olarak giriyorum. Apply dedim. Close diyorum. Şimdi e, Kapı ve evet. duvarlar için değerlerimi gireceğim. Veri El, editledim. Termal diyorum. Convection diyorum. On girdim. Ve 313 kelvin olarak girip apply deyip close diyorum. Şöyle 10 watt bölü kare girdim kelvin. Şuradan da 313 Kelvin geldi evet. evet. Sınırlarım bu şekilde. Ee, bütün tanımlamamı yaptım. Buradan da artık fiziksel modellemelerimi geçtim. Artık yapacağım bir şey bulunmuyor. Numerik modellemelerimi de geçtim. Burada da yapacağım bir şey bulunmuyor. Yine e, rezicularla birlikte takip edeceğim değerler var burada. Onunla gelelim. Şöyle definition sekmesinden new diyorum. Ve ne yapacağım? Ee, mesela toplam ısı transferini bütün bölgelerdeki toplam bütün duvarlardaki toplam ısı transferini de takip edelim. Şöyle ney diyorum. Ee, Arap et dedim. Aslında bir saniye. Şöyle Flux'tan Evet Şurada Total Heat Transfer Rate'e tıkladım Toplam ısı transferini göreceğim Tabi nasıl göreceğim Hepsini seçiyorum Sadece iç e, hacmi e, Seçiyorum Yani ona inaktif hale getiriyorum Diğer bütün duvarlardaki ısı transferlerini göreceğim Ne bekliyorum ben Safar bekliyorum aslında Çünkü e, kararlı bir durum varsa eğer Değil mi bir yerden e, ısı girerken bir yerden ısı çıkacak. OK diyorum. Bir de çıkış sınırındaki e, sıcaklığı takip edelim. Şöyle area waited dedim. Bunu da temperature Outlet diyorum. Yani static temperature ve outlet'i seçtim. Okey Şöyle gördüğünüz gibi iki tane bulunuyor. Bunu attı da değiştirelim ismiye. Hit diyelim. Okey dedik. Şimdi artık ne yapabiliriz? Ee, direkt initialization'dan. Standart yapalım. All olsun verelim. Şöyle initialize dedim. Evet, onu da initialize ettik. Şöyle rank calculations'a geliyorum. Burada length scale için 0.25 girdim ve 15.000 iterasyon olarak geliyorum. Calculate yapıyorum. Evet, ee, buradaki problemimiz de bu şekildeydi. Yine kula çekirdekleri, yani GPO'yu çalıştırdığım için kula çekirdekleri aktif hale geldi. Şöyle gördüğünüz gibi ısı transferini de görebiliyorsunuz. Ve çıkış e, sınırındaki sıcaklık değerinin e, iterasyonlar haldeki değişimini de görebiliyorsunuz. Yine bunu durduruyorum. Benim elimde çözüm dosyaları mevcut çünkü. Ne yapıyorum? Kapatıyorum bunu da. Fullend dedim. Çözüm dosyama girip klasörümü seçiyorum. Start dedim. Keyzendata diyorum. Dosyamı da seçtim. Evet. Şöyle... Artık e, çözümlerimizi görelim. Hatta ilk başta rezicullarını görelim. Şöyle yine ne yapıyorum? Bir iterasyonla bir koşu yapıyorum. Şöyle bir iterasyonla kalkıp dedim. Şöyle. Şimdi diğer rezicullar da çıkacak. Biz neye bakmıştık? Çıkış sınırındaki e, değere bakmıştık. Bu aynı zamanda bakalım toplam şeyle görebiliyoruz. Şimdi artık ne yapacağız? Konturlara bakalım. Şöyle sıcaklık, ilk başta sıcaklığa bakalım. Şöyle yan duvarları seçiyorum. Hatta bir yan duvarlara bakalım ilk başta. Şöyle yan duvarlardaki ısı, ısının görebiliyoruz. Yani sıcaklığı görebiliyoruz. En yüksek ne kadarmış? 312 kelvin kadarmış. Ee, kapıları, pencere de dahil şöyle. Bir de neye bakalım? Vektörlere bakalım şöyle. alt bölümüne geliyorum. Tabii i̇lk başta Isosurface oluşturmamız gerekiyor. Ee, meşe geldim. Şöyle X coordinate yani bakın şuradan şöyle yani biz X ekseni boyunca bir de Z ekseni boyunca ortadan iki tane cut plane alacağım. Bir düzlem alacağım. Şöyle X coordinate için calculate compute diyorum. Şöyle sanırım 2.25 tam ortadan olmuş oluyor. Ve buradaki plane'nin adını da X eşit 2.25 yapıp create diyorum. Aynı şeyi ne için yapıyorum bir de. Z koordinatı için yapıyorum. Complete 0 ile eksi altı arasındaymış. Ben eksi seçtim. Ve burayı da eksi diyorum. Eksi dedim. Create dedim. Close diyorum. Şimdi artık vektörlerini görebilirim. Şöyle şu ikisini de seçtiğimiz. Z'ye ben display dedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, biraz daha küçültelim. Ölelim boyutlarını. Şöyle biraz daha iyi sanırım. Şöyle giriş sınırımdan akışmanım geliyor. Çıkış sınırımda buradaydı. Bu şekilde bir çözüm olduk. Evet. Ee, bu da bu şekildeydi. Şimdi diğer problemi Geçtik sıra çıkıyorum buradan. Havalandırma problemimiz de bu şekildeydi. Şimdi Oversetmiş'e geldi. Oversetle ilgili bir e, uygulamamız var. Fakat burada ne yapacağız? E, durumu çözmeyeceğiz. Yani problemi çözmeyeceğiz. Sadece Oversetmiş'in nasıl yapıldığını bir göstereceğim. Şöyle tıklıyorum. Dosyamı seçiyorum. iki boyut olarak seçtim. Start dedim. Evet. Ekranım açıldı. Okey diyorum. Buradan ilk olarak ne yapacağım? Dosyamı okutuyorum. Şöyle meş geldim. Bakın iki tane meş dosyam var. Ne demişti? Iki, i̇ki meş dosyası da birbirinin üstüne geçireceğiz. Şöyle ilk başta background seçtim. Şöyle background seçtim. Fakat burada ee, arayüzleri ilk başta tamamlamam gerekiyor. Interface'e geldim. Downstream'leri ayrı olarak gireceğim. Ne yazıyorum buraya? Downstream background. create dedim. Bir de upstream background'a giriyorum. Create dedim. Bir çıkıyor. Şimdi artık buradaki tanımlamam bitti. Ne yapacağım? Şimdi e, meşi tekrar üstüne koyacağım. Şöyle arka e geliyorum. Atalm takip case faal ettim. Komponentileşim OK Şimdi oradaki meşimi de getiriyor Tabi nerede şöyle ekranımı Şöyle Gördüğünüz gibi Buraya da meşimi getirdi Tabii Burada biz ne yapıyoruz bakın overlap kısmı burada yani meşin birbirinin üstüne örtüştüyor kısım Biz buradan bir kesme işlemi yapacağız tabi verimli bir kesme işlemi yapacağız Buradaki mesela sınırlar yakın ona göre bir kesme işlemi yapacağız. Şimdi göreceğiz onları. Ee, Tabi buradaki işlemi yapmamızla beraber ne no oldu? Bakın sınır koşullarına otomatik olarak Overset geldi. Şöyle Type olarak Overset seçili halde. Buradan overset'i e tıklıyorum. Hangisinin background hangisinin komponenti unutmayacağım. Overset ismini verdim operasyona background'ı seçtim background zone için, component için component'ı seçtim, create dedim. Çıkıyorum. Peki işlemlerim bitti mi? Bitmedi. Şimdi birkaç ayarlamalarım bulunuyor. Donör ve reseptörden bahsetmiştim ben sunumda size. Şimdi burada Donör'ün yani Donör Priority diye bir metot var. Aslında hangisini Hangi metodu seçeceğiz onu göreceğiz birazdan. Şöyle konsol ekranda Enter basıyorum ve komutları gireceğim bir şekilde bir şekile getiriyorum. Şöyle define dedim. D define dedikten sonra bakın define içerisinde offset interface'e giriyorum. Buradaki iş, burada ne yapıyorum ben? Normalde şurası yakın olduğu için. E Boundary Distance metodu kullanmam gerekiyor. Bunun için de e, buradaki hani butonlardan değil de komut şeklinde yapmam gerekiyor. İşte define, şöyle düşünebilirsiniz. Define klasörünün içerisine girdim. Daha sonra Overset Interfaces klasörünün içerisine giriyorum. Daha sonra bakın e, buradaki klasörünün içerisinde neler varmışlar. Add, Check, Create. Ben buradan Options'a gireceğim. Options içerisine girdim. Options'ın içerisinde de varmış. Bakın Donor Priority Method var. Bunu kopyalıyorum. Ve bunu çalıştırıyorum. Bakın çalıştırdığımda bana diyor ki Cell Volume Based mi? Yoksa Boundary Distance Based mi? Ben Boundary Distance Based kullanacağım. Dolayısıyla 1'e basıp Enter'a basıyorum. Şunu çalıştırıyorum. Tabi bitti mi? Bitmedi. Bir de eee yüzleri de aktif hale getirmem lazım. Bunun için Expert modu çalıştıracağım. Şöyle yine Options içerisinde bakın. Şöyle Expert. Expert'i çalıştırmam lazım. Expert'i çalıştırdım. Ve Yes diyorum. Bunu da cibitir. Expert'e girdim. Şimdi inter Interface'leri aktif hale getirmem lazım. Yani arayüzleri. O yüzden Options'dan bir üst menüye dönüyorum, şöyle Q'ya basıp bir üst menüye döndüm, tekrar Enter'a basıyorum. Buradan ee, Intersect All var, bu Intersect All'a tıklıyorum, yani çalıştırıyorum, Intersect All. Bastım, Keep Bounding Cell diyor, No olarak bırakıp Enter'a basıyorum ve evet bakın bunu da çalıştırdım, son olarak aslında bunu yapmasak da onu yapmayalım hatta. Benim kesme işlemim gerçekleşti. Şöyle görecek olursak bakın kesme işlemimiz gerçekleşti. Şu şekilde. Bakın birkaç eleman üst üste binmiş durumda. Tabi bunlardan bunların birisi e, donör biri de reseptör olarak. Yani şuradan mesela diyelim ki e, akış şuradan geliyor olsun. Şuradan geliyor. Şuradan geliyor çözüyor, çözüyor, çözüyor, çözüyor. Şuraya geldiğinde de çözüyor ve bir üst meniye bilgi aktarıyor. Daha sonra bilgi aktardığı için artık bu e, hücrede bilgi mevcut. Daha sonra buradan da artık çözüyor, çözüyor, çözüyor. Yani şöyle gösterelim. Çözüyor. Doğru bu sefer buraya geldiğinde de bir alta aktarıyor. Bu sefer üstteki donör oluyor, alttaki reseptör oluyor. Bu şekilde. Evet, eee webinarımızı bitirdik. O anlattık. Webinarımız bu şekildeydi. Ee, soru ve görüşleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.